Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Nasılsınız? Sevgili Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım. İnşallah iyisinizdir. Sizler için 30 Kasım'a kadar eks partner tarot açılımı yapacağım. Öncesine tabii ki kanallarımın tanıtımını yapmalıyım. Sevgili arkadaşlarım, Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım, Çay Falı Aşk Hayatınız kanalıma sizleri aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Kasım ayı videolarını yükledim şöyle söyleyeyim ilginç videolar da çektim sevgili arkadaşlar yükledim de yalnız sadece yayın tuşuna basmadım şu an kanalın içerisinde neymiş benim orada çektiğim ilginç videolar sevgili arkadaşlar ilginçlerken derken hani öyle çok da doğa dışı ilginç şeyler değil ilişkilerinizi kıskanan kim mutluluğunuzu istemeyenler kim hani hep de diyemeyiz ki ilişkisi devam eden arkadaşlarımıza a ben tarot açacağım işte ekslere tarot açacağım zaten ben şengül olarak burada onu yapıyorum sevgili arkadaşlar değil mi biraz da böyle farklı videolarda çekmek lazım benim sevgili 12 burç arkadaşımın ilişkisi devam edenler hiç fark etmiyor evliler sevgililer eksler platonikler yalnız bekar olan hepiniz ele alınıyorsunuz sevgili arkadaşlar ilişkilerde veya aşk hayatınızda sizi istemeyenler kim partnerinizle aranızın bozulmasını isteyenler mutluluğunuzu körükleyenler köstekçiler öz türkçesi düşmanlarınız kim bunların videolarını çektim şu an kanalımın içinde sevgili arkadaşlarım bir kaç gün sonra inşallah yayın tuşuna bastığım an videolar karşınızda olacak sizleri çay falı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçirin. Oraya davet ediyorum. Buraya davet ediyorum. Yakında bir e, sürpriz bir kanalım daha gelecek. Sizler için sevgili arkadaşlarım. Onun adını vermeyeyim. Sürpriz olsun. Tamam. Sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Durmaksızın açılımlarım devam edecek. İlginç değişik videolarla. Öyle hep sadece dediğim gibi. Yok ilişkisi devam edenler. Yok eksler küsler bunları zaten yapıyoruz değil mi canlar bunları zaten yaptığımız için zaman zaman da düşmanlarımızı da bilelim bizi kıskananlar kim partnerimizde mi gözleri var bizde mi gözleri var kalplerinden geçen ne aman Allah'ım neler çıktı neler ne kötü şeyler çıktı sevgili arkadaşlarım 12 burcun çekimini bitirdim yüklemesini de yaptım sadece yayınlamadım şu anda kanalın içinde gizli vaziyette sevgili arkadaşlar sizleri çay başka aşk hayatınız kanalıma bekliyorum yakında birkaç gün içinde zaten o videoları da yayınlayacağım şöyle bir görün bakalım düşmanlarınız kimmiş Kız, kıskananlar kimmiş efendim ezanla okumaya başladı evet sevgili arkadaşlarım bu arada ezanımız bitene kadar bilmiyorum sizler duyuyor musunuz bitene kadar reklama devam edeyim ben siz bu arada bunu dinlemek istemiyorsanız canlar şöyle tık tık tık yaparak benim videoyu geçersiniz. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Şengül'ün de söylediği gibi sevgili arkadaşlarım, Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, evet şeytanlar kim? Bakın ne tesadüf. Şeytanlar kim? Çiftlerin arasına giren eksler örneğin. Zaten şu anda eks partner tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Öyle şeyler çıktı ki aman Allah'ım. Yok böyle bir şey ayrılığınıza ne kadar sevinmiş düşmanlar. Barışmanızı istiyorlar mı istemiyorlar mı? Kalplerinden ne geçiyor, akıllarından ne geçiyor? Bütün hepsi tek tek çıktı ortaya. Ad verebiliyor muyuz? Tabii ki de ad veremiyoruz ama hangi gruptan olduğu, kimlere karşı dikkat etmemiz gerektiği şif diye ortaya çıkmıştır canlar. Sevgili arkadaşlarım, ben bu arada yavaş yavaş kartlarımı açayım sevgili koç burcu arkadaşlarım için. Evet şu an eczanımız okunuyor. Bir şeyleri değiştirebiliriz değil mi canlar hayatımızda? Siz bu kısmı tıklıya geçersiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım. Mın ekslerinde, küslerinde barış var mı, dönüş var mı? 30 Kasım'a kadar biliyorsunuz zaten 15'ine kadar olan açılımı yaptım sevgili koç burcu arkadaşım. Sizden başlıyorum ve ikili ikili çekeceğim her zamanki gibi. Evet sevgili koç burcu arkadaşlarım benim çay kanalım sadece aşk hayatınıza hitap ettiği için sevgili arkadaşlar orada her tür ilişkilerinize dair her tür şeyler ele alınacaktır sizleri oraya davet ediyorum buraya da davet ediyorum benim olduğum her yere davet ediyorum yeter artık şengül Kapaçenin diyenleri duyar gibiyim ama kapayamam çenemi reklamsız iş olmuyor canlar ezanın da bitmesini bekliyorum biteceği de pek benzemiyor 5 dakikayı da geride bıraktık evet sevgili arkadaşlarım neyse yavaş yavaş ben başlayayım Allah'ın bildiğini kuldan gizlemeyelim değil mi canlar karşı partner sevgili koç burcu arkadaşım karşı partneriniz bakın Korku içerisinde, iç dünyasında bir korkular. Aman Allahım, Aman Tanrım. Acaba sizi kaybetmekten mi korkuyor karşı partnerine sevgili Koç Burcu arkadaşım? Evet, sizi kaybetmekten korkuyor. Çünkü bakın, sizinle tekrar ortak noktada anlaşmak istiyor. Kaybetme korkusu var içinde. Buyurun. Siz ise hak ettiğimi alamadım ya da bana haksızlık yapıldı diyorsunuz sevgili eks olan koç burcu arkadaşlarım bir türlü aşk hayatımda veya ilişkimde veya evliliğimde evlisinizde ayrısınız bir türlü bir araya gelemiyorsunuz hiç fark etmiyor sevgili koç burcu arkadaşım bana haksızlık yapıldı hak ettiğimi bir türlü alamadım gibi gel git durumlarınız var iç dünyanızda karşı partnerdeseniz o ayrı bir dert sizi kaybetmekten korkuyor bu insan İç dünyasında korkuları var. Bakın burada da bir değişkenlik durumu yaşayacak bu insan. Bir anda böyle korkularını geride bırakıp ki aynı şey sizde de olacak sevgili arkadaşlarım. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Karşı taraf korkuyu bir yana bırakıp bir değişkenlik gösterip ne yapacak? Cesaret takınacak. Bu kadar basit. Cesaretini takınıp bakın sizinle ortak noktada tekrar anlaşmak isteyecek bu insan. Siz ise bakın burada bir yerde hafif hafiften diyorum bakın Bir miktar kızgınlık duyacaksınız öfkeleneceksiniz Çünkü geçmişte haksızlığa uğradığını düşünen koç burcu arkadaşlarım var Evet yanlışa uğradığını yanlış yapıldığını kalbi kırıldığını düşünen Koç burcu arkadaşım var bundan dolayı bakın bir anda atağa da geçeceksiniz karşı tarafın size olan bakışından dolayı burada ise bir dikkatlilik ve yanı sırada karşı taraf sizi sürekli istiyor bakın siz ise işi dikkatliliğe vuracaksınız öyle mi öyle tamam nereye doğru gidecek bakalım mı sevgili koç burcu arkadaşım hadi bakalım bakayım karşı tarafla anlaşmayı sağlayacak mısınız evet sağlıyorsunuz bakın koç burcu arkadaşım güzel insan birazcık böyle hafiften bir küçük çaplı bir beyaz yalan diyelim biz buna sizden gelecek bu karşı tarafa Tekrar onu kendinize çekmek için ya da küçük çaplı yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlarım. Buradaki ben haksızlığa uğradım. Kalbim kırıldı, aldatıldım artık her neyse geçmişteki sorunlarınız bundan dolayı zaten hafif çaplı bir öfke durumlarınız var. Ne yapıyorsunuz burada? Tekrar karşı partnere kupa uzatacaksınız veya bir çiçek, bir telefon vesaire Küçük çaplı bir beyaz yalan. Belki de intikamınızı almak isteyeceksiniz çünkü size geldi bu sevgili arkadaşlarım destemin altında karşı partner ne yapacak bu durum karşısında hayal kırıklı pişmanlık duyacak siz ise kısıtlı tutuklusunuz belli ki hafif çaplı böyle öfkenizi bir miktar dindirmek için küçük çaplı karşı tarafa bir kupa uzatma durumlarınız var bir barış eli uzatma durumlarınız meydana gelecek Kadersel olarak bakın karşı taraf pişman. Niçin pişman? Tabii ki de geçmişte size karşı ne yaptıysa bu insan sizi kaybettiğine dair veya kırıp üzdüğüne dair bakın burada pişmanlık. Bir hayal kırıklığı aman Allah'ım ne yapıyor? Sizin uzattığınız yalandan yere çünkü az önceki yalan kartımız geldi. Yalandan yere barış eliniz karşı tarafı aman Allah'ım önce sevindiriyor daha sonra hayal kırıklığına uğratıyor çünkü neden benim sevgili koç burcu arkadaşım ya engelli yanlış anlaşılmasın sevgili arkadaşlarım çünkü genel açılım olduğu için ya öfkesinden kızgınlığından dolayı önünü göremiyor kısıtlığı tutukluğu aile engeli olabilir maddi engelleri olabilir bakın siz bu haldesiniz sevgili koç burcu arkadaşım ama merak etmeyin kadersel olarak açılacak önünüz sizin hiç merak etmeyin sevgili koç burcu arkadaşım veya diğer kardeşimiz hiç fark etmiyor. Canlar böyle bir hayal kırıklığı yaşatacaksınız karşı partnerinize. Ortada da bir kalp kırgınlığı, bir şok durumları var. Yani sonuç olarak 30 Kasım'a kadar durum bunu gösteriyor. Ben şimdi daha fazla kurcalamayacağım sevgili arkadaşlarım. Şimdilik burada kalsın bu. Biraz kendinizi toparlayın siz şu bağlardan kurtulun. Karşı tarafta bir miktarcık pişmanlığını yaşasın, küçük çaplı bu şok arada bir kalsın bakalım, daha fazla çünkü zorladıkça daha daha kötü yerlere doğru gidiyor. Sevgili Koç Burcu arkadaşım hiç merak etme diyor, bakın meleğim, dileğin oldu, biraz sabret diyor, dileğin oldu, zafera doğru gideceksiniz, bu kadar şeylerin olması normal diyor sevgili Koç Burcu arkadaşıma, yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil diyor, güzel kardeşlerim sizler içindi, evet sevgili Koç Burcu arkadaşımızın 30 Kasım'a kadar Ex Partner Tarot açılımı En azından sevgili Koç Burcu arkadaşım Karşı partneri pişman edeceksiniz Yani düşünsenize bakın Pişmanlık kartı geldi Karşı partner korkuyor Sizi kaybetmek istemiyor Tekrar sizinle birleşmek istiyor Olabilir artık Geçmiş yaşantınızda ne yaşadıysanız Kırgınlıklar neydiyse Sizi üzen Sizi ne bileyim ayıran, sizi tatsız yapan, tuzsuz yapan, ağzınızın tadını kaçıran neydiyse sevgili kardeşlerim. Bundan dolayı karşı partner pişmanlık duyacak. Evet. Şimdi sıra geldi boğa arkadaşlarımızın. Evet ex partner tarot açılımına. Şöyle bir bakalım. Boğa arkadaşlarımızın karşı partneri de bir değişkenlik görülüyor. Evet şöyle bir Bakalım. Biraz ezanlı derken, şu buzdur derken zamanı bayağı bir açtık Canlar olsun, olsun fark etmez. Şöyle bir bakalım bu arkadaşlarımız için. Şöyle yapalım evet. Karşı partner bir değişkenlik durumu var şu ara. Yani bu videoyu yayınladım an itibariyle geçerlidir sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bir değişkenlik bir güzelliklere ya Güzellik derken yanlış anlaşılmasın hani görsel anlamda söylemiyorum. Ruhen değişkenlik, böyle bir canlılık, bir değişim yaşıyor sizin bu partneriniz. Sevgili bu arkadaşlarım, siz ise dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Nazik insansınız. Karşı partner size ne şekilde gelirse gelsin ki kötü davranmayacaksınız öyle gösteriyor kartımız. Oldukça anlayışlı ve nazik davranmaya çalışacaksınız. Fakat burada da bir azize durumu var. Her zaman söyleriz değil mi sevgili arkadaşlarım? Aşk açılımlarında azize engellerden bize söz eder. Kimmiş bu engel? Ya annem engeldir, ya babam engeldir, ya ablam, teyzem, abim gibi engellerden ya da başka bir partnerim olduğunu bize söylemektedir. Böyle bir durum söz konusu tamam Bundan dolayı bakın sizin tarafınızda siz geçmişe bakış yapıyorsunuz. Biz tekrar eskisi olabilir miyiz? Biz tekrar birleşebilir miyiz? Aslında ben de istiyorum diyerek böyle bir geriye bakış durumlarınız biraz da tahriplerden arınmış. Geçmişin sıkıntılarını bir köşeye veya bir kenara arkaya atmış bir vaziyette. Bakın geriye bakış yapacaksınız bir süre sonra. Karşı partner ise değişimin ardından bakın burada bir... Karar aşamasına geliyor. Karar aşamasının ardından da burada bir arayış durumu var. Acaba partner tekrarında hani buradaki karar aşaması. Genelde hani hepimiz yaparız bunu. Tamam ya tamam yapacağım ben bunu deriz. Kalkarız mutfağa gideriz. Odamıza gireriz. Otururuz aşağıya olay verir. Acaba böyle bir durum mu? Tekrar sessizliğe mi çekiliyor? Yoksa sizi aramaya mı koyuluyor? Bakalım mı sevgili bu arkadaşım? hadi bakalım neymiş sizin bu karşı partnerin almış olduğu ani karar evet hmm. cesaret cesaret takınıyor sevgili bu arkadaşım yani aldığı karar üstüne cesaret takınıyor sizi arıyor çünkü imparator cesaret demektir ben istediğimi alırım demektir sevgili bu arkadaşım karşı partner sizi arıyor Sizde tamam diyeceksiniz bakın ortak nokta anlaşması için karşı tarafı kendinize çekmeye çalışacaksınız dolayısıyla sizden bakın sizin kartınızdan hemen sonra geldi yani ilişkilerinizi düzeltmek isteyeceksiniz karşı partnerle güzel çıktı çok güzel barış çıktı sizde daha fazla açmayacağım ki yani ben her zaman diyorum değil mi bugünkü halimizde yarınki bir olmaz kötü kartın gelmemesi için çok güzel yerde bunu tamamlayalım. Evet sevgili Boğa arkadaşım hadi bakalım. Çok güzel barış çıktı sizde. Hafifle artık sıkıntılar bitti diyor. Meleğim sevgili Boğa arkadaşıma. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda Yenilikler ve güzellikler geliyormuş. Sevgili Boğa arkadaşım. Hadi bakalım sizde barış çıktı. Zafer'e doğru gideceksiniz. İlişkileri de düzelteceksiniz. Evet sevgili koç ve Boğa arkadaşlarımın. 30 Kasım'a kadar Ex Partner Tarot açılımını tamamladık Sevgili arkadaşlarım Tekrarlamak durumundayım Şayfalı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum Sizleri sevgili arkadaşlarım Kasım ayının yüklemelerini yaptım Yarın veya yarından sonra birkaç gün içerisinde Kimlere karşı dikkatli olmalısınız İlişkilerinizde ilişkilerinizde sizleri kıskananlar kim Öz Türkçesi düşmanlarınız kim Mutluluğunuzu istemeyenler kim videoları çekildi. Şu anda kanalımın içindedir. Yüklemeleri yaptım. Yalnız daha yayınlamadım sevgili arkadaşlarım. Bu videolarım yayınlandığı an itibarıyla ertesi günü sevgili arkadaşlar yayın düğmesine basacağım. Sizler de onları karşınızda göreceksiniz. Bence bakımlarım sevgili arkadaşlarım hepinizi tek tek ele aldım diyorum. Evet sevgili Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarım. Bu açılımımızın sonuna geldik. Bir sonraki açılımlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.